Dolar 18.60, Euro 19.22 altın 1047.90, Borsa 4.527 ve Bitcoin 16.654'e gün düşüşle İstanbul Boğazı'nda konteyner gemisinin arzalanma sonucu trafik askerlindir. 79 gün sonra yağmur yağın İzmir'i etkisi altına aldı, yollara göre döndü, trafikte aksamalara yaşandı. Denizde vatandaşlar dev kazanlarla yağmur yağmur doğasına çıktı. Fiyabahçe yasa boğanın trafik kazası meydana geldi. Milli boksör yaralandı. Arkadaşı yaşamanı yitirdi. Deşe düşüren görüntüye göre evlerinde gariplik hisseden aile direkt odasına koydukları kamerada gördükleri karşısında donup kaldı. Devlet Akıl'ın rükuş, rükuş yorumlarına çok sinirlendi. Sosyal medyada açtığı ağzını yumdu gözünü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısından Davutoğlu'nun başbakanken kullandığım uçakta uyuşturucu taşındı. Sözlerine sert tepki geldi. Dört kardeşinin Siyanür içerek intihar ettiği mühürlü evine hırsız girdi. Değerli izleyenler, hırsız girdi. Tek bir şey çalıp gitmişler ve bu haberimize gün özlediğinden sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.